Herkese merhaba arkadaşlar ben Tarık. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir kutu açılım videosu ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda... Logitech G213 Mebran Gaming klavyenin kutu açılımını ve incelemesini yapıyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi klavyemiz burada ve klavyenin aslında kutu açılım videosunu çektim. Bu videoyu da yani giriş ve kapanış videosunda yaklaşık 3-4 gün sonra çekiyorum. Klavye normalde 10 Mayıs'ta sipariş ettim. Yanlış hatırlamıyorsam 15 Mayıs'ta benim elime geldi. İşte araya bayram girdi. c oldu C-Olu derken benim elime 3-4 gün sonra ulaştı. Bayramda kargolar kapalı olduğu için. Pazartesi günü elime ulaştı fakat ben pazartesi günü dışına çıktığım için kutu sonu hiç açmadım. Çok da merak ediyordum. Çarşamba gün tekrardan geldim ve direkt hani klavye açık kullanmak istiyordum. Bir de ben ürünü Amazon'dan satın aldım ve Amazon'un yorumlarında herkes, herkes demeyeyim aslında 5000 yorum varsa 2500'ü ürün bana kırık geldi, bozuk geldi. 2500'ü ise ürün çok güzel, kesinlikle fiyat performans ürünü olarak söylemişlerdi ve ben de bu yorumlardan biraz korktuğum için eve gelir gelmez direkt kaydı başlatıp sizlerle beraber açtım ürünü açtım maalesef ki iyi e tuşum <gülüyor> bozuk ama iyi e tuşu tamamen basmıyor değil sadece ben klavyeye bakmana yazıyorum ve ellerimizin de biraz seri olması lazım hani tuşa basıp direkt çektiğimiz için elimizi maalesef iyi e tuşu basıp çekmeyle algılamıyor böyle biraz sert dokunmamızı istiyor iyi e tuşu bizden dedim ürünü iade edeyim tekrar alayım Bir baktım Amazon'da 480 lira yükselmiş ürünün fiyatı ben sizlere daha ucuz halinin linkini aşağıya açıklama kısmında vereceğim. Amazon Prime ile satın alırsanız yine 380 lira gibi bir fiyat ödüyorsunuz. Ben bunu 300 liraya aldım. Aldıktan 2 gün sonra 270 liraya düştü. Aslında o zaman biraz şüphelenmiştim lan iptal edip 270 ama alsam diye. Sonra da dedim neyse aldık artık. Gelsin bakalım. Şimdi ürünü yapmayı düşünüyorsun derseniz. Şimdi ürünü garantiye yollamayı düşünüyorum. Şimdi isterseniz beyaz masamıza geçelim. Ürünün kutusundan bir çıkartalım. Sonra tekrardan buraya geri gelelim. Evet, şimdi kolyemizi açacağız. Nasıl açalım? Yan taraflardan açalım. Bu arada kutu açılımını yine girişte ve çıkışta gördüğünüz videodan önce çekiyorum maalesef. İşte açtım. Bura büyük ihtimalle sansürlü inşallah. Şimdi bunu açacağız. Şöyle yapalım. Bugün yine objektifte gördüğünüzün biraz büyüğünde bir kutu açılımı ile karşınızdayım. Evet, şöyle bir klavye. Logitech. içi klasik Amazon kutusu ve bu arada artık Amazon bana bunu kasıtlı olarak mı yapıyor bilmiyorum ama ise benim elime gelen her kolinin ya sağı ya solu ezik oluyor. Ve ben bundan dolayı biraz tereddüt ediyorum. Acaba ürün kırık mı geldi, şey mi oldu? Hani o yüzden ürünün içerisini açmıyorum ama şu kusunu açıp bir bakıyorum. Evet biraz daha küçülttüm objectif'i. Yani demiş olduğum gibi ürünün kusunu açıyorum ama işte içerisindeki ürünü açmıyorum. Bu bana 5 gün önce geldi. 5 gündür sırf video için bekletiyorum. Hala eski klavyeyi kullanıyorum. Şöyle kutuyu açmadan önce bir sağna sonra bakalım dem arkadaşlar. Şimdi burada 16.8 milyon renk seçeneğimiz görüyoruz. Türkiye Türkçe klavye logosu. Sonradan yapıştırılmış bu. Yani şöyle. Bir sonradan yapıştırmış bir sıkıtır var. Sticker var. Sticker dedim. Burada c 213 Prodigy yazımız mevcut ve RGB gaming keyboard. Fakat herhangi bir switch yazmıyor görmüş olduğunuz gibi. Çünkü bu bir membran klavye, sessiz bir klavye ama araştırmalarım sonucunda red switch gibi bir ses verdiğini de öğrendim. Ne kadar doğru bilmiyorum. Birazdan sizlerle birlikte bakacağız. Ben de sizlere ne kadar çok ses veriyor, ne kadar az ses veriyor onları göstereceğim. Onları söyleyeceğim daha doğrusu. Şimdi burada hani klasik yazılarımız mevcut. İşte hani kutun içerisinde ne var? Nasıl kullanılır? İngilizce, Rusça, Arapça yazılar mevcut. Arka tarafında hemen şöyle bir tane Logitech kullanım kılavuzumuz mu? Evet. Kullanım kılavuzumuz. Büyük ihtimal içerisinde garanti belgesi de var. Burada 2 mil saniye suya dayanıklı olduğunu durdurup kapatıp yani medya tuşlarımızın bulunduğunu ve 16.8 milyonluk renk, acı bir renge sahip olduğumuzu söylüyor arkadaşlar. Kutu gerçekten biraz ağır ve ağırmış. Yüreğime yiyordu lan az rahatsın. Kutu niye ters yapılmış? E ben böyle olunca hani açınca direkt böyle gelecek sandım ama ters Kutu ters. Hani bakın klavye burada ama kutu da ters basılmış. O yüzden yani bir an çok korktum gerçekten. Değil mi? Sizlere de şöyle içerisini göstereyim. Şu kısım, şu kısım. Kablolarımız var. Şurada bilek desteğimiz mevcut. Ortada da klavyemiz var. Şimdi kutuyu bir çıkartayım. Klavyeyi şöyle kenara alıyorum. Objektifte gözüküyor zaten. İçerisindeki şeylere bakalım. Burada herhangi bir şey yok çıkır falan vardır büyük ihtimalle çola koymuşlardır ki yok büyük ihtimalle. Burada ne yapacağınızı gösteriyor. Bunu bu sefer yazılım var arkadaşlar çok şükür. Burayı okuyabilirsiniz durdurup ama gereksiz gerek yok. Bunu da açmaya hatta hiç gerek yok. Burada da bize garanti garanti ile ilgili şeyler yazıyor. Klavyemiz şurada. Klavyemiz bu. Bu klavyemizin kusunu şöyle bir açayım. Yırtmadan kutumuzu açmayı başarabildim arkadaşlar kablomuzu şöyle çıkarttım. Bunun içerisinde yine boş. Evet şöyle bir klavyemiz var. Şimdi kablosu örgülü kablo. Yani bu benim için çok büyük bir nimet. Daha doğrusu bu aslında her gamer için büyük ihtimalle bir nimettir. Çünkü kasa bilgisayarı kullanıyorsanız yani bunların aşınması çok çabuk oluyor. Çünkü kasa genelde aşağıda oluyor. Tabi şimdiki nesiller yukarıda oluyor kasa ışıklı olduğu için ama aşağıdaki kasalara bu kabloyu uzattığımız vakit bu kablo her hareket ettiğinde masanın köşelerine çarparak sürtünerek daha doğrusu bu klavye bir ileri bir geri yaptığımızda kablo aşınıyor. Bak kumaş kumaş da aşınır ama kumaş daha kaliteli Şöyle bakıyorum 1.80 tam olarak 1.85 kablo boyumuz var Tam olarak demeyeyim ama benim bir kulacım 1.85 Büyük ihtimalle 1.85 veya 2 metredir Bir kablo boyutumuz var Şöyle jelatinle sizlerle birlikte bir asmır şeklinde Açalım Birlik jelatinini de düzgün bir şekilde kenarıya koydum. Ne olur ne olmaz. Belki bir şeyler olabilir. <gülüyor> ne olabilir bilemedim. Şimdi bilek desteğimiz çıkıyor mu? En büyük sorulardan bir tanesi herhalde bu. Bilek desteğimiz evet maalesef kine çıkmıyor arkadaşlar. Ama zaten böyle bir klavye alırken bilek desteği olsun istemiştim. Bence yani gayet iyi en azından evet rahat bir deneyim sunar. Şimdi klavyemize gelecek olursak şöyle bir sesini bir dinleyelim. Klavyemizin öyle çok bir sesi yok arkadaşlar. Tok bir sesi var ve Switch'e çok benziyor. Vallahi bana soracak olursanız sesi bence gayet iyi. Şimdi gelip bir ışığına bakalım bu masada. Ardından kendi masamıza geçelim. Şöyle USB'sini de sizlere göstereyim. USB 2.0 ve kalın bir malzeme. Üzerinde de klavye logosu var. Bence bu gayet güzel abi. Bu Logitech eğer mouse'unda da bunu yapıyorsa bence gayet güzel. Kulaklıklarında jack girişli olduğu için de kulaklığı ben bilmiyorum kulaklığın var mı yok mu. Böyle arkadaki laptopuma taktım ve ışıkları geldi arkadaşlar. Zaten direkt ışıkları gözeliyor. Şu anda gün ışığı olduğu için perdeyi indireyim. Evet şu anda bir zifiri bir karanlık var arkadaşlar. Bunun burada şu ışığı yanıyor. Hemen bakın şurada şöyle bir gamepad var arkadaşlar. Ona tıkladığınızda bu ışık da yanıyor ve Windows tuşu çalışmıyor. Bilgisayarda Windows tuşu çalışmıyor. Bunlar ışık varken göstereyim. Şu an sadece sizlere RGB'yi göstermek için perdeyi kapattım. Şöyle bir bakalım. Burada ışığını açıp kapatabiliyoruz şu ışık butonla. Bunu da yine ışık açıldığında göstereceğim sizlere. böyle bir ışığımız var arkadaşlar. Işığımızı bu arada bildiğim kadarıyla eğer ki yanlış bilmiyorsam klavyemizin üzerinden değiştiremiyoruz ışıklarını. Yazılımından değiştirebiliyoruz. Yazılımını da yine birazdan masamıza geçtiğimizde sizlere göstereceğim. Buradaki tuşlarımız yine gayet iyi. Şuradaki tuştan arkadaşlar bakın. Bu tuşa bastığınızda ışıklar kapanıyor. Bu tuşa bastığınızda ışıklar açılıyor. Hemen yanındaki yani gamepad gibi bir evet gamepad tuşuna bastığımız ise Oyunlarda yine yazılım üzerinden istediğiniz tuşları atabiliyorsunuz ve o tuşlar çalışmıyor. Örnek veriyorum alt tab veya alt f4. Bunları da bloklayabilirsiniz. Hatta bakın bilgisayar şu anda kapandı. Bunu yazılımla yapmanız gerekiyor çünkü. Şimdi isterseniz arkadaşlar burada zaten kutumuzu açtık. Baktık klavyemiz nasılmış. iyi miymiş değil miymiş. Gelin bir bilgisayarımıza geçelim. Şöyle sizlere ilk başta bir arkasında bir göstereyim. Bilgisayarımıza tekrardan geçmeden önce. Arkasında zaten yazıyor. 5 volta 500 milyon amper şeklinde. Sağında sonunda yine jelatinleri var. Fakat jelatinlerini şu an açmayı düşünmüyorum. Bilmiyorum, benim jelatin takıntım var arkadaşlar. Şimdi gelin bir kendi bilgisayarımıza geçelim. Üzerine daha detaylı anlatayım. Yazılımdan bahsedeyim o zaman haydi masada görüşürüz. Evet şimdi ürünün kutu açılımını gördünüz. Ben bu ürünün oyun testini yapmayı pek düşünmüyorum. Çünkü hani oyun testinde ne olur bilek desteğine bakarız. İşte ne olur o tuşun basma hissiyatına bakarız. Yani bunları bence boşa vakit kaybı gibi düşünüyorum oyun testinde. Bir oyuncu mouse'u denesek veya bir oyuncu kulaklığı denesek yani oyunu oynamamız olabilir ama bence klavyelerde oyun testi bana biraz boşa vakit gibi geliyor. O yüzden oyun testine eklemedim. Şimdi klavyemizin yazılımına bir bakalım. Yazılımını bir görelim nasıl bir yazılım varmış. Daha sonra tekrardan buraya geliriz. Evet... Şimdi arkadaşlar burada Logitech G Hub isminde bir uygulamamız var. Logitech'in kendi yazılımı. Buraya zaten direkt klavye USB'sini taktığınız anda bilgisayarınıza bu sizin direkt algılıyor. İsterseniz bunu daha sonradan da indirmiş olabilirsiniz. Hani bunu bilgisayarınıza indirip öyle takmak zorunda değilsiniz. Bunu zaten bilgisayarınız otomatik olarak tanıyor bu programı indirdiğiniz vakit. Şimdi şöyle burada serbest stiller diye bir bölüm var. Şu anda kamerada büyük ihtimalle biraz az gözüküyor. Burada serbest stiller diye bölüm var. Burada var sayılan ve yeni serbest stil ekleyebiliyoruz. Buradan istersek klavyenin rengini de istediğimiz rengi çevirebiliyoruz direkt. Ama biz burada direkt ön ayarları girip, bakın mesela varsayılan renk fırçası direkt görmüş olduğunuz gibi kırmızı oluyor ama onu biraz kaçırıyoruz. Burada ön ayarlarda efektler var. Yani demiş olduğum gibi klavyenin kendi üzerinden efektlerini değiştiremiyorsunuz. O da şöyle. Şimdi kapalı efektimiz var. Direkt klavyenin ışığını kapatıyor. Sabit efektimiz var. Tek renklerine buradan rengini değiştirebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bakın mesela renklerini değiştirebiliyorsunuz. Burada yine döngü modumuz var buradan hızını ayarlayabiliyoruz istersek böyle direkt geçişli istersek böyle çok ağır bir şekilde yapabiliyoruz ben bunu genelde 3900 3300 civarlarında kullanıyorum. Renk dalgamız var. Bunu ayarlayabiliyoruz mesela dış orta yani dışarıdan ortaya doğru gelen bir rengimiz var bakın görmüş olduğunuz gibi içeriden dışarıya doğru gidiyor. İç orta var, ters yatay var. Yatay yaptığımızda da klavyemizin şu tarafına doğru gidiyor. Buradan yine hızlarını ayarlayabiliyoruz. Buradan nefes almamadığımız var. Nefes almadığımızda klavyemizin renkleri ışıkları Yanıp sönüyor. İstersek bunu çok hızlı yapabiliriz. İstersek yine yavaşlatabiliyoruz. Bunu yine 3000'e alıyorum ben. Ekran örnekleyici var. Bu biraz garip bir şey ama mesela bu left. yani bu klavye nereye giderse oraya otomatik rengini yapıyor. Mesela bu mouse şuraya gittiği vakit klavyenin sol bölümü yanıyor ama bunu ben bir türlü beceremedim nasıl olduğunu anlayamadım için. Burada komutlarımız var. Buradan istersek komut atayabiliyoruz. Buraya da geçeceğim. Zaten şu an büyük ihtimalle tam olarak gözükmüyor sizde. Şu anda yani burası çok gerekli bir detay değil. Burası da oyun arkadaşlar. Belki göremiyorsunuz diye ben sizlere okumak istiyorum. Oyun modunda burada istediğiniz tuşu bloklayabiliyorsunuz. Mesela ne olsun? Buradan Enter tuşunu bloklayabilirsiniz. Oyunu oynarken Enter tuşuna birisi gelip basmasın diye. Oyun modunu da şuradaki tuşa, buradaki oyun tuşuna basarak aktif edebilirsiniz. Zaten direkt şu ışıkta yanıyor ve Windows tuşunu ne kadar basarsanız basın çalışmıyor. Fakat bunu açtığımızda Windows tuşu çalışıyor. Bunu kapattığımızda bu sefer Windows tuşunu kapatamıyoruz. Şöyle göstereyim az önce yanlış tıklamışım. Bunu açtığımızda açabiliyoruz. Yazılımı da bu şekilde çok basit bir yazılım var. Şimdi isterseniz kapanışa geçelim. Evet yazılımını gördünüz. Yazılımımız yani çok fonksiyonlu bir yazılım değil. Çünkü zaten giriş seviye bir klavye olduğu için Logitech markasının. Yani yazılımında da çok üstüne durmamışlar çünkü zaten klavyenin mevran bir klavye olduğunu düşündüğümüz vakit yani zaten çok da bir şey beklememek lazım bence. Mekanik klavye olsaydı switch'leri olsaydı yani o zaman daha farklı yazılımı olurdu diye düşünüyorum kendi şahsiyatımı ama bu yazılım da bence gayet bizlere yeterli. Oyun modunu koymaları bence çok çok iyi olmuş ki evde böyle bir kardeşiniz varsa küçük yaşlarda hani gelip Windows tuşuna alt tabağa basmaya çalışır kanser olmazsınız. hani O durumlarda. Bence gayet güzel bir klavye olmuş. Yani 3 300 lira bir ban, 300 lira bandında satın alınabilecek bir klavye ama bana soracak olursanız bu klavye 350-400 lira etmez, 350-400 lira daha iyi klavyeler alabilirsiniz. Ama bu klavye yani maksimum verebileceğiniz fiyatı ben size söyleyeyim 325 lira bence en ideal fiyatı, daha doğrusu en yüksek fiyatı. 330-340 bulursanız yani fiyatına göre tavsiye edebileceğim bir klavye değil ama bilek desteği bence gayet güzel. Bu arada bilek desteği çıkarılmıyor. Bilek desteği bence gayet güzel. Klavyenin köşeleri olsun, hatları olsun, ağırlığı olsun. En azından kale belli ediyor. Benim eski kullandığım klavye hani şöyle boşluk tuşunu elinizi koysanız hani yağ gibi akıp gidiyor bütün üzerinde ama bu bayağı ağır. Hani 1 kilo gibi bir hissiyat var. Böyle bir kilogramlarca ağırlığa sahip gibi gözüküyor ama klavyemiz taş lastası 1-1.5 kilo civarlarındadır. Ki bence bu ağırlık gayet yeterli bir seviyede çünkü bilek desteği sayesinde zaten bilek desteğini bu arada tam çok güzel yapmışlar ne kalın olmuş ne büyük olmuş ne küçük olmuş ne ince olmuş bu yüzden klavyemizin ağırlığıyla birlikte bilek desteği hani klavyemizi asla atmıyor. hem masa olsun hem mouse üzerinde olsun e, büyük mouse kullanan arkadaşlar için fakat bilek desteğinin şöyle bir eksisi var diyebilirim şimdi bunun arkasında kulakçıkları var klavyeyi biraz daha yukarıda kullanabilmemiz için o kulakçıkları kullanmadığımız vakit desteği klavyenin bir tık üzerinde kalıyor ve hani yazıları bazı açılarda göremeyebiliyorsunuz. Bu klavyeye bakarak yazan arkadaşlar için büyük bir sorun olabilir. Fakat klavyeye bakmadan yazan arkadaşlar için pek bir sorun olacağım tahmin etmiyorum. Onun sonra klavyemiz bence gayet iyi. Demiş olduğum gibi 300 lira bandına alınabilecek derecede bir klavye. Ürünün linklerine aşağıda Amazon hepsi burada Trendyol gibi sitelerde. sizler en ucuz bulduğum sitelere aşağıya koyarım. Amazon Prime ile daha ucuz ve daha hızlı kargo ile satın alabilirsiniz diyorum. Ve videomuzun burada sonuna geliyoruz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Bay bay.